Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün arkadaşlar sizlere Discord sunucunuzu nasıl günde 100 üye çekebilirsiniz onu göstereceğim üç tane seçeneğimiz var arkadaşlar ilk olarak şöyle ünlem yazdım yazıyorum arkadaşlar ve ilk seçeneğimiz partner botu arkadaşlar, arkadaşlar size bir haberim var promosyon kullan Chrome yazan ilk 30 kişiye 5 koyun hediye Hemen arkadaşlar buradan ikinci sayfaya geçiyoruz ve gördüğünüz gibi buradan buraya arkadaşlar ünlem ayarlar yazıyoruz ve gördüğünüz gibi ayarlarımız geliyor. Sistem açık, sistem kapalı falan böyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, daha detaylı bilgi için arkadaşlar Dark Partner'in destek sunucusuna gelmeyi unutmayın. Hemen ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz ise J4J arkadaşlar yani Juin for Juin hemen, hemen bur buraya arkadaşlar J4J j 5 e falan böyle sallıyoruz arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi buradan girdik buraya insanlar ne yazıyor bakın J4, J4JDM seri J4JDM j 4 falan J4JDM Tabii buradakiler bot arkadaşlar mesela bakın bu hesap yeni açılmış bir hesaba benziyor ondan sonucuma gördüğünüz gibi burada hızlı spam yapanlar mı? mesela atıyorum e, sayesinde arkadaşlar mesela her iki saniyede bir spam yapıyorsa o bottur arkadaşlar hani düzenli olarak bir spam yapıyorsa o bottur unutmayalım üçüncü yöntemimiz ise DM duyuru arkadaşlar DM duyuru ne demektir ee, Discord'da yasak olan herkese mesaj gönderebileceğiniz bir yöntemdir mesela cowboy butonunun kaç kullanışı varmış 5.365. E, ben mesela bu cowboy butuna DM düğüm komutu ekleyip mesela atıyorum komut DM, DM böyle yazdığım zaman o 5.365 kullanıcıya aynı anda mesaj gönderiyor yani aynı anda olması da gönderiyor yani hepsine gönderiyor. Fakat bu botunuzun banlanmasına sebep olabilir. Ve eğer botunuz onaylıysa ki ben öyle biliyorum. Botunuz onaylıysa botunuzun banlanmasından öte hesabınızın banlanmasına da sebep olabilir. Atıyorum ee, team vardır. Bir team vardır. O teamde botun sahibi banlanır. Sadece diğer timlik üyeler banlanmaz. Ama eğer botu DM duyuru yaptığınızdan... 2-3 dakika sonra bot silerseniz bot hiç bir şey olmaz kanka. çünkü hani bot silindiği için öyle bot artık Discord'da kayıtlı olmuyor. Ve böylece arkadaşlar e, hesabımıza da bir şey olmuyor. Botunuza da bir şey olmuyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar aşağıdan videoyu like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kanalımızı izleyenlerin yaklaşık %50'si kanalımıza abone değil ve gerçekten bu durum beni üzüyor arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın abone olursanız ve videoda aşağıdan bir yorum yazarsanız Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay